Naziler 1933'e geldiğimizde artık iyice güçlü bir hale gelmişlerdi ve 1933'ün ortasında Almanya'daki tek parti konumundaydılar. Hitler de Almanya'nın diktatörü durumundaydı. Ama ellerindeki güçle yetinmiyorlardı. O gücün devam edeceğinden emin olmak istiyorlardı. Böylece 1934'e geldiğimizde güçlerine güç kattıklarını görüyoruz. Ve rakiplerini elemeye başladılar. Elemek derken bu kişileri gerçekten öldürmelerinden bahsediyorum. Bu oyunda büyük bir nazi gücü vardı ama Hitler'in dışında üç kişi en çok öne çıkan isimler arasındaydı. Bunlardan ilki nazi propagandasının başı Joseph Goebbels. İkincisi nazi gizli servisinin başı yani Gestapo'nun başı Hermann Göring. Gestapo daha sonra SS'in yani Heinrich Himmler'in kontrolü altına girdi. Hermann, Almanya'nın savaşa hazırlandığı sıralarda yeniden silahlanmasında önemli rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı boyunca Almanya'nın hava kuvvetleri olan Luftwaffe'nin komutasına geçti. Heinrich Himmler ise daha çok bilinen adıyla SS'in yani yarı askeri nazi grubu olan Schutzstaffel'in başkanıydı. İleride de göreceğimiz gibi bu grup rakiplerinin gözünü korkutuyordu ve onları elimine ediyordu. Yani öldürüyordu. Ayrıca yapılacak kıyımın sorumlusu ve Yahudi soykurumu planının da başında onlar vardı. 1934'te Hitler rakiplerini elemek için fazlasıyla hevesliydi. Burada sadece parti dışındaki rakiplerinden bahsetmiyoruz. Nazi partisine mensup içerideki rakiplerinden de bahsediyoruz. Ve rakiplerinden en çok öne çıkanı ise Ernst Röhm'dü. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi o da bir naziydi. Ernst Röhm, Storm Battalion'ın yani SA'nin başkanıydı. Başta SS de bu grubun içindeydi. Aslında SS başta SA grubunun bir parçasıydı. Ama bu grup yani SA grubu Hitler'in istediğinden daha çok bağımsızdı. Şiddete olan eğilimleri ve Hitler'in Röhm'ü parti içerisindeki otoritesine karşı potansiyel rakip görmesi yüzünden Almanlar arasında SA pek popüler değildi. Ve 30 Haziran 1934 gecesi ya da daha net olmak için 30 Haziranla 2 Temmuz arası diyelim, uzun bıçaklar gecesi olarak tarihe geçti. Aslında uzun bıçaklar geceleri demek gerek. Çünkü bu birkaç gece süren bir operasyon. Ama yine de uzun bıçaklar gecesi deniyor. O yüzden öyle yazıyorum. Uzun bıçaklar gecesi. Bir darbe girişimini bahane ederek ve tabii ki Ernst Röhm'ü de bahane ederek SS ve Gestapo grupları Röhm'ü ve onun müttefiklerini ve başka Hitler'in düşmanı sayılan herkesi kuşattılar. Kuşatıp elemeye ve onları vurmaya başladılar. Ernst Röhm tutuklandı, kaldığı hapishane hücresinde kendini öldürmeyi reddedince de yakın mesafeden vuruldu. Hitler'in Nazi partisindeki rakibi Gregor Strasser de elendi. Kurt von Schleicher yani Almanya'nın önceki şansölyesi artık Hitler'in düşmanı sayılıyordu. O ve karısı da silahla öldürüldü. Gustav Ritter von Kar, Hitler'in rakibi değildi ama Birane darbesini, Birane ayaklanmasını bastırmakta en önemli figürlerden biriydi. Başarısız olan 1923 Birane ayaklanmasından bahsediyorum. Daha önce bir videoda bunu anlatmıştık. Ritter paramparça kesilerek öldürüldü. Bunlar öne çıkan figürlerden sadece bir kaçıydı. Bu birkaç gecede Almanya'da önemli 85'ten fazla yetkili öldürüldü ileride de göreceğimiz gibi bu Nazi gücünü sağlamlaştırmak adına yapılanların sadece başlangıcıydı ve bunları yasal yollarla yapmaya başlamışlardı.